Cingöz Kafeste. 1. Bölüm. Seslendiren Umut Perkürüm. Loş şirketinin büyük vapurlarından biri Dost Doğru Marsilya'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan çıkmıştı. Yolcuların çoğu Arabistan ve Suriye'den İstanbul'a, oradan ya kendi vatanından dönecek Fransızlar yahut Asya'dan Avrupa'ya geçen Amerikalılardan Ruslardan, Türklerden ibaretti. Vapur gece yarısı Çanakkale Boğazı'nda çıkarken birinci mevsimki salonundaki yolcular eğleniyor, güzel şarkı söyleyen bir Rus kadın dinleyerek alkışlıyorlardı. Hiç kimse yatıp uyumak niyetinde değildi. Salonda alkışlar, alkışları konuşmalar, konuşmaları kahkahalar takip ediyor, yolcular tam coşkun bir neşe içinde hiç durmadan gülüşüp konuşuyorlardı. Bu sırada hızla giden vapur ansızın durdu. Bu duruş o kadar ani olmuştu ki yolcuların başları birbirine çarptı, sesleri kesildi, kahkahalar boğuldu herkes. Büyük bir kazaya uğramış olmak korkusuyla sapsarı kesilerek bakıştılar. Salonun dışarısındaki imdada, feryada benzer hiçbir ses işitilmiyordu. Erkek yolcular meseleyi anlamak için yerlerinden fulleyarak salonun kapısına koştular. Fakat hepsi hayret içinde kaldı. Kapı kilitlenmiş, açılmıyordu. O sarsıntı üzerine, bir bu hadiseni, bu hadise kameralarda, kameralardaki o kadar heyecana düşürdü ki, biraz önce kahkahalar içinde pembeleşmiş yüzler şimdi limon kabuğu gibi sararmıştı. Erkekler kameranın kalın kapısını kırmak için çareler düşünüyor ve dışarıya haykırıyorlardı. Hey, açın şu kapıyı! Ne var, ne oluyoruz? Vapur durmuştu. Makineler hala işlemiyordu. Kamaranın yolcuları bilhassa kadınlar fevkalade telaş göstererek içlerinden siyah herbiseli uzun boylu, gayet zarif giyinmiş, güzel fakat gözleri parlak, cüretkar bakışlı bir adam ayağa kalkarak salonun ortasına geldi. İki ellerini de pantolonun cebine gözlerini dört tarafa çevirerek nazik, iltifatkar bir yüzle herkesi selamladı. Hem Fransızca hem de İngilizce söyleyerek dedi ki, "Madamlar, Matmazerler, ''Mösyöler, hiç telaş, et, hiç telaş etmeyiniz. Ben vapurun ne için durduğunu biliyorum. Şimdi size anlatacağım.'' Herkes dikkat kesilerek bu adama baktı. Daha önce bu zarif genç de ötekiler gibi salonda oturuyor, gülüyor, söylüyordu. Hiç dışarı çıkmadığı halde vapurun ani duruşunun sebebini nasıl biliyor kendisine merakla bakılırken siyah elbiseli genç adam söze başladı. ''Yalnız hepinizden rica ederim yerinize oturunuz.'' Meseleyi çabuk anlamaya ihtiyacıyla yolcuların hepsi birer birer yerlerine oturdu. Ayakta kalan siyah elbiseli adama hayretle bakmaktaydı. O gayet nazik, iltifatlı bir selamla tekrar yerlere kadar eğilerek sözüne devam ettim. Adamlar, mösyöler, vapur birdenbire durdu. Hepiniz evvela hayret ettiniz. Sonra da acaba bir kaza mı diye korktunuz. Gerçekten bir kazaya uğramış gibiyiz. Bakınız dışarıda hiç ses yok. O kadar bağırdık, çağırdık cevap veren olmadı. İhtimal ki korkunç bir olay, bir ölüm tehlikesi içindeyiz. Onun bu sözlerini üzerine kadınlar birer çığlık koparlar. Ah! Siyah elbiseli adam sözlerine devam ediyordu. ''Evet, bir ölüm tehlikesi içinde olabiliriz. Rica ederim mesyeler Sakın yerinizden kımıldamayınız.'' Çünkü pek nazik bir zamanda bulunuyoruz. Eğer küçük bir telaş hareketi yaparsak hep birden yok olabiliriz. Erkeklerden biri ayağa kalkarak siyah elbiseli adama sordu. "Affedersiniz, ne söyleyeceksiniz? Çabuk söyleyiniz. Meraktan ölüyoruz. Gerçekten büyük bir tehlike içinde miyiz? Biliyor musunuz? Biliyorsanız çabuk haber verin." Siyah elbiseli adam kendinden pek emin, kesin bir hakim tavırla cevap verdi. "Evet, bir tehlike içinde olduğumuzu biliyorum ve bunu size şimdi anlatacağım. Ben konuştuğum müddetçe emin olunuz ki hiçbir tehlike yoktur. Yalnız beni derin bir sessizlik içinde dinleyiniz. Bilhassa yerinden hiç kımıldamayınız. Salondakiler daha bir dikkatle gözlerini açarak hiç kımıldamadılar. Yalnız aldıkları nefeslerin sesi işitiliyordu. Siyah elbiseli adam devam etti. Madamlar, mesyeler. İçinde bulduğum, bulunduğumuz ölüm tehlikesi kesindir. Biraz evvel hep birden ne güzel konuşup gülüşüyor, eğleniyorduk. Şimdi size müjde müjdelerim ki büyüyecek bir fedakarlık karşılığında böyle neşeli, neşeli olmak mümkündür. Bu fedakarlık yapılırsa motorlar yine çalışacak, vapur yoluna devam edecek, tehlike savuşacaktır. Şimdi hepinize soruyorum, bu tehlikeyi önlemek için benim dediğim şeyleri yapmaya hazır mısınız? Salondakiler bir erkek bağırdı. Evvela vaziyeti izah ediniz. Söylükleriniz hiçbir şey anlaşılmıyor. Kadınlar ve diğer erkekler de ses çıkardılar. Evet öyle ya anlattınız. Hiçbir şey anlamıyoruz. Siyah elbiseli adam. Adam tatlı bir tebessümle dedi ki. Şimdi vapurun birdenbire durması. Bu ana kadar ola gelen deniz kazalarından hiçbirine benzemez. Eğer o velce beni taminet... Eğer... Evvelce bana tahmin et vermezseniz maalesef size hiçbir şey anlatamam. Hem vakit geçtikçe tehlike çoğalıyor. Orada bulunanlardan biri sordu. Ne gibi teminat istiyorsunuz? Siyah elbiseli adam anlattı. Herkes ellerini tavana kaldırsın. Hiç kimse kımıldamasın. Yoksa felaket. Bu hale hem acayip hem de gülünç bulanlar şaka için bazıları da korku ile kollarını kaldırdı. Siyah elbiseli adam, pantolonun cebinde duran ellerini birer ile dışarı çıkararak namluların salondakilerin yüzlerce birer kere çevirdi. Hiç kımıldamayın. Kı hiç kımıldamayın. Hiç kımıldamayınız. Ufacık ufacık bir hareket gösteren üzerine ateş etmek mecburiyetinde kalırım. O zarif gibi her nazik adamın güler yüzle yaptığı hareketler herkesi merak ve hayretle sormuştu. Yolculardan bazıları bunu bir şaka zannedecek gülüyordu. Siyah elbiseli adam devam etti sözüne. Şimdi meseleyi anlayacaksınız. Ricaalarımı kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Mesele gayet basit. İstanbul'un muntazam, mükemmel bir hırsızlık cemiyeti üyeleri vapurdalar. Maksatları gayet zengin yolculardan para ve mücevherlerini almaktadır. Bu hırsızlık cemiyeti mükemmel teşkilat vasıtasıyla adamların bu vapura sokulmuş gürültüye hiç yok. Şu anda kaptan bağlı makine dairesi kuşatılmış, güverte ve ambar kısmı ele geçirilmiştir. Karşı koymaktan fayda yerine zarar gelir. Sayın bayanlar, baylar, lütfen ricalarıma kabaca cevap vermeyiniz. Maksadım nişenizi bozmadan gayeme erişmektir. Şimdi hiç kimse kımıldamasın. O hırsızlık cemiyetinin reisi olan bendiniz birer birer hepinizin yanına gelip üstünüzdeki paralarınızı ve mücevherlerinizi alacağım. Bu sözleri söyleyen siyah elbiseli adam Cingöz Herkes bu cüretkâhi insana karşı hem nefret hem de takdir hissileri duyarak hipnotize olmuş gibi bakıyordu. Fakat yolcular arasında bir erkek birdenbire ellerini aşağı indirerek silahları, silahlarına davranmak üzereyken yine yolcular arasında bulunan Cingöz Ecai adamları, bun bun adamları bunların kollarını sımsıkı tuttular. Cingöz Ecai gülerek söylüyordu. Arzu ettim efendim, direnmenin hiç faydası yoktur. Her şey vakit ile düşünülmüştür. Eğer iş mücadeleye dö dökerseniz hepimizin neşesi kaçar. Halbuki ben sizin rahatlığınızı etmek istemiyorum. Cingöz Ecai, bu sözleri söylerek, cingöz Ecai bu sözleri söyleyerek kendisine en yakın oturan ihtiyar kadına yürüdü. Önünde gayet nazikane eğilerek, ''Madam cenabları, müsaade buyurunuz ki şu parmağınızdaki çok az bulunan kıyametli pırlanta yüzüğünü alayım.'' dedi ve kadının parmağındaki yüzüğü alırken ekledi. ''Çok lütufkarsınız madam, arzı şükran ederim.'' Ondan sonra yanında duran yaşlı erkeğe döndü. ''Siz de Monsieur hiç rahatsız olmayınız, göğsünüzdeki boyun bağını iğnesinden kolayca alıverim. Derken zaten iğneyi çekip almış bulunuyordu. Sonra güzel bir genç kıza yaklaştı. Pardon Matmazel, o gün gerdanlığınızdaki zarif ve kıymetli kolyeyi almama müsaade buyurur musunuz? Cingöz Ecai bu sözleri o kadar ince, o kadar nezaketli söylüyordu ki, boynundaki kolyesine alınan genç kız meşhur rızası kızacağı yerde gülümsüyordu sanki. Siz de bu incelik oldukça canımı bile alırsınız demek istiyordu. Cengözeca'yı böylece salonda oturan 25 kadın ve erkeğin parmaklarındaki yüzükleri, kravatları, iğneleri, kulaklarındaki küpeleri, gerdanlarındaki pandafileri, kolyeleri, cüzdanlarını ve birçok eşsiz pahalı mücevherleri hep aynı nezaket ve incelikle birer birer toplayıp ceplerine doldurdu. Bu esnada adamları herkesin üstüne silah çevirerek en küçük hareketle isyana engel olmuşlardı. Bütün bu işler yapılırken çıt çıkmadı. Cingor seçen mücevherleri ve paraları aldıktan sonra salondan çıkıp gideceği yerde aksino o ortadaki masanın kenarına boş duran bir iskembeye oturdu ve daima aynı nezakette salondakilere hitap etti. Artık serbestsiniz, madamlar ve müelser. Her türlü tehlike ortadan kalkmıştır. Şu can sıkıcı hareketim esnasında acizlerine karşı en küçük karşılık vermediğim için cümlenize canından teşekkür ederim. Artık yeni eski oyunlarımıza, şarkılarımıza devam edebiliriz. Yalnız şu kadarı da söyleyeyim ki içinizden bir anlayışsız insan ellerini silahlarına götürdüler ama değerli pek uysal ve sakin duruştunuz. Girden aile cehennep, kibar ve hem de akıllıca bir harekettir. Zira para kolay alınır ama insan iki defa hayata gelmez. Eğer bir iki mücifer veya cüzdan için karşı koymaya kalksaydınız maalesef bu neşe salonunda birkaç cenaze yatacaktı. Halbuki nedir? Siz hep Gayet zengin insanlar dansınız. Yarın öbür gün mücevherlerin bin kat daha kıymetlilerini yenen alabilirsiniz. Ben bu hareketime gelince kusura bakmayınız. Küçüklükten beri olan üst işleri yapmayı çok severim. Düşünün ki sizin memleketlerinizde arson Lüpen gibi harika adamlar var. Ayıplamayınız. Bu bir meslektir. Ben fakir bir adam olmadığım halde bu işi yalnız keyfim için yapıyorum. Farz ediniz ki bir tiyatro seyrediyorsunuz. Sizin keyfiniz kaçmasın. Yalnız içinizde bulunan Amerikalılara ve İngilizlere bilhassa teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu mesleğin ilk bilgilerini New York ve Londra'da öğrendim. İlk öğretmenlerim Amerikalı-İngiliz serserileridir. Görüyorsunuz ki aldığım derslerden istifade etmişim. Aptal bir talebe değilmişim. Cingöz bir tiyatro sahnesinde isprim hipnotizmi, Tecrübeleri yaparak herkese hayret içinde bırakan bir sihirbaz gibi konuşuyordu. Musku bittik, bittikten sonra ellerini ceplerine sokarak salondakilerin önünde bir daha elde ve ağır ağır salonun kapısına yürüdü. Ağzını, ağzını anahtar deliğine sokarak Türkçe bir parola söyledi. Salonun kapısı dışarıdan hemen açılmıştı. Cingöz çıkar çıkmaz kapının dışarısında bekleyen kendi adamlarından biriyle alçak sesle konuştu. Kaptan ne alemde? Bağlandı usta. Öteki sürüvare kameranda hapis. Makine dairesi kapıları dışarıdan kilitledik. Cingöz Ecağı'yı yürüyerek elinin yardımcısının omzuna koydu. Aferin. Programımı iyi taktik ettiniz. Sonra denize bakarak mırıldandı. Hava güzel. Deniz tehlikesi yok. Adamıma dönerek sordu. Motor mu gelecek? Çatana mı? Siz çatana demiştiniz. Dürbünle denize bakaydın. Gelen giden var mı? Çatana hazır usta. ''Ya aferin, Buna da aşk olsun. Her şey hazır ha...'' ''Evet usta. Pekala ben yukarı çıkıyorum. Sen şu kameraya git.'' ''Bizimkilere söyle dışarı çıkıp sozanın kapısını kilitlesinler.'' Cingöz üst kata çıkarak üç keskin düdük öttürdü. Bu kendisiyle adamların arasında kararlaştırılmış bir işaretti. Beş dakika geçmeden etrafı otuz kişi peydat oldu. Cingöz Hücai adamlarından hitibaren ''Haydi yürüyün.'' dedi. Vapurun kenar merdivenine gelerek oradan denize bekleyen bir çatanaya bindiler. Çatan hareket edince vapurdan uzaklaşıyorlardı. Cingöz vapura denize uzaktan ışıkları parlayan sahillere bakarak bağırdı. Hey gidi hey! Gemisini kurtaran kaptandır. Lloyd vapurlarından birinde, Çanakkale dışında Cingöz ve Cahit Çetesi tarafından soyulduğu haberi İstanbul'da yıldırım gibi patlamıştı. Bütün gazeteler günlerce işgal etmişti. Meşhur hafiye Mehmet Rıza, bu haberi duyunca fevkalade hiddetlenerek bu defa melun Cingöz'ü ele geçirmeye öyle bir şiddetle karar verdi ki, eğer yakalayamazsa kendini vuracaktı. Şimdi bu melun hırsızın nerelerde olduğunu hiç bilmiyordu. Ringöze Cahil Rumeli Hisarı'ndaki köşkünden başka yerlere taşınmıştı. Mehmet Iza başını ellerini içine alarak saatlerce günlerce düşündü ve bir hile aklına geldi.